Sağ hor malı O çeker On dördünde vurdum şeker benzeri Allah'a <gülüyor> I'm just a Elmişler sizi nerede mi duman çeker 65'ten sonra berber bükülür, bütün dağmalardan kanlar çekilir. Gel gel diye toprak çağırır, şimdi gel geçti.